Ben burada Melih olarak söylüyorum, hele benim ülkem, benim ülkemin ekonomisi şey. Nisan ayından hmm. itibaren yani. öyle bir şahlanacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, bunun Avrupa'sı da, Almanya'sı da, İngiltere'si de, hele o her şeyi bunun sokan Amerikası da, çaklayacak, patlayacak Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet tarafından. Bugün FTS 2'nin 3. bölümüyle yerine karşınızdayız. Bu sefer arkadaşlar ben AKP'li milletvekili oldum. AKP'li milletvekili. Skoda biraz Arka götürme olsun. Arta Avrupa'da AKP milletvekili olarak dolaşacağız. Şimdi bir bakalım Arka'da, Arka'da istiyorsan. Arabamız güzel son model Skoda son model. Mışıklı <gülüyor> mışıklı. Şimdi bu arabalara da yük var ne yükü var varlık. Yani karavan olarak geçiyor. Aa, ben burada koscuğa mini bir AKP minik mi gideyim koscuğa Avrupa'da ben bu arabayla yük mü taşıyacağım? Zaten yokmuş bulunduğumuz bölgede gel gidelim. Durun gidelim. Emeli e, birazcık bir gezi oh. tuz Allah. Allah. Allah. Biraz kontrolü Bak zor yeme, var arkadaşın. Biraz kontrolü zor değil. Hızlı birazcık önü görelmek zor ama küçük ya. Elade kamyonlar var, şeyler var. Şey yani. Biraz hızlı uçup var. kaçıyor Kaçacak tabi oğlum biz kırmayız yükümüz yok bir şeyimiz yok Ama binek binek araba bu Biraz kuraları uyarsak bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ben Hadi bakalım <gülüyor> Hızlı geliyor dur Kardeşim dur durmuyor bak şerefsiz Dur Ben sinyalimi am verdim Ama da koskoca, am koskoca milletvekiliyim yol, ver yol vermiyor araşlar Sıcık da araba dolduğumuz için benim Millet ikinci statüm tanınmıyor. Sen diplomatik pasaportunla <gülüyor> Çok eğlenceli geçecek Şunda şey de var Neydi bu ışıkların ismi neydi? Bilmiyorum Nedim çakar, çakarlamladı ha, çak ha çakarlar tabi Evet çakarladım ben gidiyorum ben Allah ALLAH Burada şeyler var evet. Bak bak vd çözüldü Allah ALLAH ALLAH ALLAH Araba kaydı, buzlama var yolda. E oğlum bahar geldi demiştin. Bahar geldi, kahve yapıyor ama nedeni? İşte ben de ondan. Araba sorayım. kaydı, ben bir şey yapmadım vallahi Allah aşkına kaydı. Bas Geliyor. bas bas bas. Gazla, gazla, gazla. Bas bas bas bas, vallahi bu da hızlısın. Türkler İngilizce sohbet ediyor, bu görülebilecek nadir olaylardan. <gülüyor> Bizim İngilizce bilgimiz. O basalım. Valaskoda'yla dolaşmayalı çok özlemişim. Allah. Şey, evet benim. Şey, ben Türkçe bilmeyen. Ulan. <gülüyor> Oğlum ne koneye basıyorsun? Yanlımıyor ışık. Işık yalnız ama basan koluna ya. Üş, üş, Aa, bak adam 2 hafta banlanmış. Biz milletinize geçiyor bak. Pat kırmızıda geçiyor. Mao ze dom yoldaşım. Ayin. Mao ze yoldaşımdan. Yani Allah Allah verdim verdim verdim de kastı. Ayin kırmızıda geçti. Abi ya. O, ona bir Osman Osman Toko'da atmak lazım o, ona. O hayır o Çin bak Ç China yazıyor. Çin bu tam bir Osmanlı tokatı atmak lazım. Bak bir de ne Avrupa'ya işte koronavirüs de gidiyor böyle. Hayır, ona Metehan'ın tokatı. <gülüyor> Osmanlı ne bilmez geç, o. Aha. A Arap, Arap, Arap şerefsizliği geçti. İkinci şerefsizliği geçti. Aklıbaşı'ya şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> İsrail'i desteklemek için gidelim, Coca Cola alalım, panta alalım diyen dayı geldi. <gülüyor> Dergenek omlucular başkanı mı öyle bir şeydi. Bir hafta önce de Tayyip önce İsrail Cumhurbaşkanı'na İsrail Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı aradı sarayda. Gördün müsa onu? Ben de biliyorum. Bir hafta önce. Bir bu Sayın Cumhurbaşkanımız. İsrail diyordu, bu İsrail terör devleti, terör devleti diyordu. Bu İsrail terör devletidir, terör! Niye şimdi kabul ettiğiniz sevgilim başkanı? Şimdi bu diplomatik şey, bu devlet adamlığı. Bu İsrail terör devleti, terör devleti Bu İsrail terör devletidir, terör! Diyordu. Şimdi bu... Ne oldu? Şimdi bu devlet... Bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristler... ...diyordu. Ne oldu şimdi? Niye ş şimdi bunları saraya saraya aldı? Türkiye yi Cumhuriyeti topraklarına soktu. Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bizim kalkımız onlara ermez. Onlar devlet adam. Biz de biz de devlet adam. İşte bu tablo da ben bu da o sırada Bak ara, bak arabayla gidin doluşuyor. Sen milletvekilisin. o başkan. Ama keyle değil, keyle başkan öyle başkan tabii başkan Allah Allah. O, o başkan eee sen bazı millet diye yol bitti yol bitti yol bitti, bitti. hiçbir şeye karşı açmadık Avrupa böyle işte arkadaşlar Avrupa özgürlüğü kısıtlıyor oğlum ne yaptın yaptım sen ne Yen yaptın yan yana gidiyorsun niye yan yana gidiyorsun fren bas hayır tamam, tamam kurtardım. <gülüyor> kurtardım. O oh, bak adam bak yatıra almış gidiyor gördün mü? Ne oldu lan sana kamyon çarptı. Bana mı? Sana arkadan kamyon çarptı aynada öyle gördüm. Yuuu. Çarptı mı arkandaki kamyon sana? Yuuu. Sen, sen şeysin ben sen de şeysin beni koyan polissin sen de. Ben rektörüm. Allah sen şeysin po polizaysın sen. Polizay. Polis'ten kaç. Polis'ten kaç. Allah! Allah! Allah. Allahsız bir plan yaptı. Çok büyük plan yaptı. Öngörüldü <gülüyor> yine Osman Tokadı'na fırlatıyordunuz. Yok. Ya, ya. Tankam ön gidiyor. Kaç. <gülüyor> Biliyorum. Girdim girdim girdim. Azak konu çaldı. Sollayamadım. Ben seni, ben hadi yavaşlayayım. Elfimi çektim. Ne of lan? yol noktası echt filimi çektim. Bu X <gülüyor> atışı, değil mi? X. Shut the fuck up shut the fuck, shut up, up, up. shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Gel. Bak. Azak açıyor, şu açı açı konuşabilirdi. Ege'nin şey Ege'nin banlanacağı günü bekliyor Niye? Eee, neyimi banlanacağım günü bekliyorsun? <gülüyor> ne zaman küfüründen dolayı böyle kayıt alınacak, böyle seni böyle biri ihbar edecek, banlanacaksın onu bekliyor. <gülüyor> mümkün yani. Ya ne mümkün ya? Bu adam da kaç bin kişi uygunsuz usulslülükler yapıyor bu Avrupa'da. Ama hiçbir kimseye bir şey olmuyor. bir biz Türk'üz diye. Sırf biz, biz Türk'üz diye, sırf biz küfrettik diye bizi banlayacaklardırmış. Ben böyle bir şey kabul etmiyordum kardeşim. Bu düzenine bir dur demek lazım, dur. Yok o da Çinli sövtsün, Rus sövtsün, Ukrayna da sövtsün, onlarda bir şey olmasın. Ama biz Türkler sövsek, biz Türkler ufacık bir şey yapsak hemen bize bir, bir faşizm uygulanıyor. Hemen bize bir ırkçılık uygulanıyor. Olacak iş mi bu ya? Geldim. Bana ne? Öteki milletlere nasıl bir şey ceza verilmiyorsa, biz Türklere de ceza verilmemeli. Bu ırkçılığa, bir, bu faşizme bir dur demek lazım ya. Almanya 1945 yılında yıkıldı <Gülüyor> Hitler Hitler 1945'te öldü Yeter artık ya bu Almanya'nın böyle artık son vermek lazım ya Hitler öldü Ama hala Almanya'da faşizm var Hala Almanya'da ırkçılık var Yeter ya Kim için haksız mıyım? Haksız mıyım? Bak okul an yedi bak ya da saldırı durmuş Çimenlerde durmuş okul an yedi Çimenlerde Çimenlere gitme çimenlere girme Çimenlere girme. Çimenlere girme. Yasak. Yasak çimenlerde durmak Avrupalı. Ama bir kişi onu banlamıyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor ona. Evet. Biz Ruslar bizi ban banlardı. <gülüyor> Aa bizim ülkemiz gitti. Türkiye'ye dayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitti. Tabii, bütün Avrupa'lılar. Tabii tabii tabii tabii tabii tabii, tabii. tabii tabii tabii tabii tabii. Tabi tabi tabi tabi. bu insanlar birlikte ibadetleriniz zat laatim Biz Müslümanlar bakıyoruz. Onu da biz doyuruyoruz. Evet yedi iki min sahibi 3 kıtanın sahibi biziz. Allah. ALLAAAH Araba dönüyorlar bu polis! politik gördük lan defa. Allah! Kapitalist oyunlarını görüyorduk. Kapitalist oyunlarını. Enteryalist köpek. Enteryalist köpek. Evet, enteryalist oyunlarını görüyordur. Zaten orada polis, polis orada duruyordu. Polis atajını oraya park etmişler içine radar koymuşlar radar. Öl kartondan polis Pol arabası yapmışlar. Polis arabası yok. o kartondan değildi o kartondan yapmamışlar. Ha onun 3 boyutlusu ama içine polis yok. Bak bak yine birisi tersize açıyor bir şey, bir şey söylemiyor. Evet, benim az önce bir çukura girdi. Yüzde bir, yüzde bir asır aldı. Ama yüzde bir, bir şey olmaz. Çizik. Aslında alttan bir çizik aldık. Ya devletimizin, Burada. milletimizin gönlü yücedir. IBAN veriyorum. Evet. Bir Herkes... IBAN'la, bir IBAN'la aracı zaten tamir ederiz zaten. Evet tabi arkadaşlar, ben buraya IBAN'ı koyarım şimdi. Ee, nereye, limanla nereye gideceğiz? İngiltere'ye. England. No no yani I am from England, no, no, from England America. No no I from England America. Orada İngiltere. Orada benzin yok değil mi? Benzin yok benzin. Benim de yerim depo kaldı. Şimdi ya benzin bulamasak oldu da hemen bizim bizim ülkenin benzinliklerindeki olan bu namazdan yaklaşıyor ya zaten anlatmıştım zaten namazdan yaklaştığı için tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi bu insanlarla birlikte ibadet etmeyi zaten yapmıştım ben kafamda yap. anlatmıştım bu hep ramazan bu benzerlikleri şeyi tabayalında hep şey yaptılar işte. işte 18 64 işte 20 20 21 böyle böyle ramazan savur şey şey iftar paketlerini yazdılar hep böyle tabayalında tabi tabi ki böyle Halini gösterelim bak servis Benzini gösteriyorum ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz Ama bir tane bir de benzinlik yok İngiltere benzin yok benzin İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin Yiyeceklerini bulamıyorlar Yiyeceklerini bulamıyorlar Tabi ya bulamıyorlar ya Sen ancak basar. basa Ancak ornaya basa Ede ede e bak ben burada ben burada Melih olarak söylüyorum, hele benim ülkem, benim ülkemin ekonomisi şey. Nisan ayından itibaren yani. öyle bir şahlanacak ki, öyle bir sıçrayacak ki Bunun Avrupa'sı da, Almanya'sı da, İngiltere'si de hele o her şeyi bunun sokan Amerikası da Çatlayacak patlayacak az. Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet tarafından. <gülüyor> Gitti sen ses. Evet arkadaşlar o zaman biz bu bölümün sonuna geliyoruz.